Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku Yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada teknoloji gündemi oldukça yoğundu. Evet. E, biz de Osman'la bu gündemi takip ettik. Takip Şimdi, etmeye çalıştık. Geçen haftadan yarım kalan bir şey vardı aslında. Onu söyleyememiştik. PlayStation 5'in en azından global fiyatları belli oldu. Biraz ondan bahsedeyim He, evet e, Geçen haftaki programda belki dedik Türkiye fiyatı falan <gülüyor> da belli olur ama, ama olmadı. belli olmadı. Global fiyatı da şeyle aynı geldi zaten. 500 Series dolara X ile aynı geldi. Ama yani. şey daha pahalı. 399 dolar açıklandı. Dijital versiyonu. Dijital versiyon 399 lira Ona bakarsak. Series X Seri ile 299 dolar. İşte ama adım. günün sonunda baktığımızda Series X ile e, PlayStation 5 aynı. aynı diskli versiyonu. Aynı fiyat. Yani. Aynı fiyat. Yani. Birbirlerini kolladılar. Belki de konuşmuşlardır zaten Ne şu fiyattan verelim İkimiz Peki, üzmeyelim birbirimizi falan diye. Peki Türkiye fiyatı ne diyorsun Osman? Türkiye fiyatı daha belli değil ama bence 7.990, ya 7.000 ne 8.000 arasında bir yerde olacak kesin diyebilirim. Yani dijital sürüm bir tık daha aşağıda olabilir ki bence dijital türümün, sürümün de aşağıda olması zaten fark yaratır. Yani şimdi adam der ki atıyorum ya hani e, Xbox Series X'e 7.499 lira verene kadar işte sallıyorum 6.500 liraya yedeyim dijital versiyonunu PlayStation 5 alayım diyebilir. Göreceğiz. Bu arada bizim bir arkadaş Amazon DE'den sipariş verdi aynı gün o cihaz duyurulur duyurulmaz gecesini sipariş verdi. E, Türkiye'ye gönderim de vardı. Gümrük vergileri dahil oluyor zaten biliyorsunuz onlar da. 4000 Türk Lirasına falan geldi arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Geldi mi? Gelecek yani. Gelecek yani. Siparişini de. verdi. Ama yani 4000 lira çekildi kartından. Hani şeyler de dahil. Tüm Ver vergiler, dahil. falan falan da dahil, gümrük vergisi falan. 4000 liraya almış olacağız. Evet, şimdi koru el atmadı. Yatırlarsa e orada vergi gelir ekstra ama <gülüyor> söylemiş olalım. Ama zaten orası vergileri ödüyor. Ödüyor. Hani gümrük vergisi dahil diyor. Normalde fiyat o kadar değil mesela. Dijital hani versiyon değil abi, dijital versiyon değil mi Normal versiyon. Dijital versiyon. Dijital versiyon. Evet, yine de uygun ama. Yine. Uygun. Yani Türkiye'de dijital versiyon da yine en iyi. 5.000 lira 5. 5.000 olmaz ya abi. sen. Sen çok, şey. çok çok iyimsersin. <gülüyor> ama ben seri sese göre söylüyorum. <gülüyor> yok. Ama seri seste donanın farkı var. Hı. Hmm. Prestige'in 5'te yok, sadece disk yok yani. Başka bir şey yok. Aynen. Şimdi bu hafta'nın gündeminde aslında şöyle bir konu var. EBA çöktü, çöktü biliyorsunuz. Ee, öğrencilerin, hepimizin çocuklarının, kardeşlerinin, ablalarının eğitim gördüğü EBA çöktü. Bayağı büyük olay oldu aslında. Ya ben açıkçası onun o kadar büyük bir olay olmasına anlam veremedim. Yani çünkü tam EBA çökmesi evet elbette iyi bir şey değil ama yani bugün Google çöküyor, Gmail çöküyor, Facebook çöküyor, çöküyor. Instagram yani çöküyor. Hani Facebook'tan şeyden bahsediyoruz, bunlara milyarlarca kişi girdiği halde, adamlar ona göre bir hani sistem hazırladıkları halde çöküyor Çünkü. bu. Yani EBA'nın da bir aksaması normal. Allah yapısı değil bu sonuçta, kul cool yapısı evet. yani çökebilir. Ama yine böyle abartılar işte yok, bakan şöyle dedi de çöktü de der sanki herkes EBA'nın başında oturmuş böyle. Bir an böyle hani şey çalsa da hemen derslerimize başlasak diye bekliyormuş gibi. <gülüyor> Değil mi? Öyle bir şey de yok şey zaten. Diyorum. Yani Evet. Okullar kapanabilir arkadaşlar. Hani bir gün tatil olmuyor mu? Oluyor kar yağar. tatil oluyor böyle bir şey gibi düşüneceksin. Deprem oldu, tatil oldu. E zaten düzeldi sonuçta. Yani, yani düzeldi çok uzun sürmedi zaten ya. Hani sabah bir öyle bir aksaklık meydana geldi. Öğleden sonra yine canlı dersler devam etti. O muhtemelen de yoğunluktan dolayı olan bir şey. Tabii oluyor muhtemelen. Ya. Her Bizden. sitede oluyor. Yani bugün Hani Bizim Türkiye'de, de bazen. Yani Türkiye'de mesela de çok büyük siteler var hani Alexa'da ikonda yer alan. Onlarda bile zaman zaman işte giriyorsun mesela bir flash olay olduğunda yoğunluktan ötürü hizmet veremiyoruz vesaire gibi yazılar geliyor. Dolayısıyla çok fazla ama abartmamak lazım ama insanlar işte abartmayı sevdiği için böyle şeyleri. Aa işte EBA çöktü de Milli Eğitim Bakanı olumlu bir şey dedi de adam ona olumlu bir şey demedi. Dedi ki EBA öğrencilerimizin kullanması <Gülüyor> olumlu bir şey güzel bir şey yani demek ki biz bunu yapıyoruz. Bir hani bir eleştiriliyordu ya. işte eBay'e kim giriyor falan filan gibi eleştiriler vardı. E demek ki bak giriyorlar ki sistemde bir yoğunluk oluştu o yüzden de hani bir aksama meydana geldi. Evet. Ama işte ona baktılar yok böyle demiş de böyle dememesi lazımmış da yani senin ona nereden baktığına bağlı şu bardağın yarısı boş, yarısı doldurum var ya biraz da öyle bir şey aslında. Şimdi bir de güzel bir konudan da bahsedeceğiz. Bir Son dönemde YouTube kanalımızı takip ediyorsanız görüyorsunuzdur muhtemelen veya teknoloji.com'da da var. Akıllı saat yağmuru başladı arkadaşlar. Yani biz bu geçen hafta 4 tane saat, son 2 haftadan bahsediyorum pardon. 4 tane saat. Hoppa hoş geldi. Hoppa hoş geldi. Huawei'nin 2 tane saati, 2 saati geldi. geldi. Birini 3. koyduk zaten. 1 evet. için 30. 3'in saati geldi 4. O abi bir tane akıllı bilek gönderdi. Beş, beş. Beş tane şu anda giyilebilir cihaz var. Yani bir, bir dönem akıllı saatler çok popülerdi. Sonra bir düşüş oldu. Şimdi tekrar çıkıyor. Sence bunun sebebi ne? Bence aslında? bunun sebebi Çinlilerin de akıllı saat içine girmesi. Yani şimdi önceden girmemiş miydi diyecekler. Girmemişti arkadaşlar. Şimdi Realme'nin saati yoktu. Mesela Oppo'nun saati yoktu. Vivo'nun saati yoktu. Bunlar da saati Hatta Realme'nin saatini gösterelim. Şurada hemen Kutu. masamızda duruyordu. Bak Realme'nin bu daha yeni geldi. Zaten. Evet. Kutu açlılımı yaptık. De gelecek önümüzdeki günlerde. Oppo Keza bir de hani bunlar Çin'de satışa sunuyorlar. Hemen Türkiye'ye de getiriyorlar. Evet. Mesela şu, şu saat Mayıs'ta çıkmıştı. Türkiye'ye geldi. Oppo keza 2-3 ay önce çıkmıştı. O da hemen getirdi yani çok fazla bir süre geçmeden. Dolayısıyla hem böyle ne oluyor? Yelpaze genişlemiş oluyor. Hem de evet. hemen her fiyat aralığına akıllı şey. saat almak mümkün hale geldi artık. Bir de şöyle bir durum var. Tabii bununla ilgili biz video çekeceğiz arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili yorumunuz varsa videonun altında bize paylaşmayı unutmayın. Artık her marka kendi ekosistemini kurmaya başladı. Evet. Şimdi bu tabii ki şimdi diyelim ki Realme siz iPhone'da da kullanırsınız. İşte Oppo'da da kullanırsınız. Huawei bir telefonunuz varsa da kullanabilirsiniz ama ee, örneğin hani Realme bir telefonla daha uyumlu, daha güzel bir şekilde çalışıyor. Veya Huawei'nin saati için daha şey geçerli. Evet. Huawei telefonlarla daha uyumlu. Yani %100 uyumlu çalışıyor. Öbürleri çalışmıyor mu? Çalışıyor ama o yüzde yüzde %90 oluyor mesela. O yüzden kendi ekosistemlerini kullan. Bu arada sadece saat değil. Kulaklıkta getiriyor işte bileklikte getiriyor. Ne bileyim bazılarında bilgisayarda var yani mısın? En basitinde mesela kulaklıklarda ne oluyor? Kapağı açtığında eğer aynı markası hemen tak diye eşleşiyor. Eşleşiyor evet. Öbür türlü ne yapman lazım? Bluetooth'a girmen lazım. Bulman lazım. Eşleştirmen evet. lazım evet. vesaire. Aynen. Ama yani o çok kolaylık oluyor. Ekstra bilgilere ulaşabilirsin. Güncelleme yapmak için. Onun uygulaması var. Otomatik güncelliyor vesaire. Yani aslında her üretici artık yavaş yavaş Apple'ın yaptığı gibi. Aslında Apple yıllardır bunu yapıyor. Kendi, ekosistemi Kendi kurmaya ekosistemini kurmaya Diyor ki Zeyl'in bir saati mi var? O zaman ona bir kulaklık vereyim. Ben. İşte örnekleri Huawei diyor ki tabletim de var abi, bilgisayarım da var, kulaklığım da var, saatim de var. Ne istiyorsan var diyor. Ya bunların uygun fiyatlı olması güzel. Evet. Mesela şimdi bu Realme'nin saati arkadaşlar şu anda 600 liraya geldi Türkiye'ye. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir kulaklığı gelmişti yine o da uygun fiyatlıydı. Sen açmıştın. 400 abi. 400 liraya. Lira 299 liraya. Yani i̇ki tanesini 1000 liraya alıyorsunuz. Hem saat hem kulaklık. Evi de Realme telefon aldım yanına. Atıyorum bir 6'yı falan alsan, 2.5'yi falan alsan, 3.500 liraya sadece. Bir ekosisteme yani sahip olursun. Ekosisteme oluyorsun. sahip olmuş oluyoruz. Apple'da oluyorsun. bir saate o para satıyor Apple mesela. Apple'da seri 6'yı alsan mesela. 3.700 lira. Yani biraz da üstüne koyman lazım. <gülüyor> <hatta>. <gülüyor> evet, yetmiyor yani. Yani e, fiyatların uygun olması bence güzel. Sadece an hani 20 için demiyorum. İşte biraz daha üste çıkarsanız atıyorum Huawei'nin Watch Fit vardı. Kuta o da 900 liramı yaptık. ne vardı? 9 lira tam 9 O da güzel bir fiyat mesela. Biraz daha üste çıkarım diyorsanız 1200 liraya yine Huawei'nin güzel saatleri var. Ben biraz daha üst bir şeyler istiyorum diyorsanız işte Oppo'nun 2200 liraya yeni saati var. Huawei'nin yani, de var 2200 liraya çıkan. Evet çıkartıyor. yani Huawei'nin var. Ya zaten üst fiyatlara çıktığın zaman Apple'ın da var. Series 3 evet, var mesela evet. 1600 liralara. 2600 liraya yeni satışa sunduğu S var. Daha da üst bir şeyler istiyorum diyorsan Samsung'un saatleri var. Apple Watch var. Var yani. Var Şaşırlık yani. Yani evet yine empalı yapılan işte 3.700 liraya kadar Çıta giriyor. Chita oraya yani o da. Elalde en ucuz da hani bildiğimiz böyle telefon üreten markalardan Realme Watch şu anda ben 600 liranın altına. Yok ben de görmedim. Hani böyle Hailu bereketlik falan ha. gibi ya, markalarım haylu, var ama bilinen şeyler Yani Hailu yani. Sadece kulaklık üretiyor herhalde. Yani kulaklık derken hani o tarz sadece şeyler. Sadece tarz saat kulaklık tarzı şeyler üretiyor. Ekosistem üretmiyor. Ekosistemi yok. Bir de hani garanti tarafında, servis tarafında ne Kim derece ne güvenilir. olacaksın. Yani tabii, o, tabii. o çok bilinir olmadığı için. O yüzden o tarz markaları çok fazla şey yapmıyorum ben. Ee, hani öyle haylumayla alacağım. Giderim atıyorum an için. Mesela JBL'in de var kulaklıkları. Uygun fiyatı. Onlara bakarım. En azından hani bildiğim marka. Derim ki yani JBL'in servisi de var, şey evet. de var. Yani o tarz bir dönüşüme de girebilirim. Ama işte akıllı saat olduğunda söz konusu biraz daha böyle hani telefon da saatleri almak daha iyi. Çünkü niye ekosistem tarzı bir şeyler yapmış oluyorsun en azından. Evet arkadaşlar Teknoloji okuyorum programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın demeden önce YouTube kanalımıza evet. abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.